Türkiye'de gazetecilik e, uzun zamandır e, baskı altında. Yani eğer Türkiye'de gazetecilik yapıyorsanız ve e, gazeteciliğin tokma doğruları, gerçekleri ulaştırma gibi bir doğal, mesleki bir e, görevi olduğuna da kanaat getirmişseniz başınıza bazı şeyler gelebilmez. bu ülkede çok doğaldır. Türkiye'de gazeteci olmak her dönem e, mutlaka baskıyla karşılaşacağımız bir durum. Hatta baskının en yoğun olarak yaşandığı temel alanlarından birisi gazetecilik. Türkiye'de gazeteciliği değerlendirirken şöyle başlamak gerekiyor. Bir gazetecilikte yaşanan değişimle birlikte görmek gerekiyor. Alışılagelmişin, basılı medyanın ötesinde görselin güçlendiği bir dönem, arkasından dijitalin güçlendiği bir dönemi. Çok kısa süre içerisinde bunları yaşıyoruz aslında. Üç dönemde hala şu anda devam ediyor. Ama tabii birileri daha sancılı bir süreç götürüyor, birileri daha öne açık ve her gün gelişen bir sürecin içerisinde. Ama Türkiye'de gazeteciliği değerlendirirken iktidar baskılarını da görerek değerlendirmek lazım. Gazeteciler doğrudan hedef alınmaya başlandı. Yani AKP ilk iktidara geldiğinde ilk operasyonlarını zaten medyayı ele geçirmek için yaptı. Bunu nasıl yaptı? İşte TMSF'yi kullanarak yaptı örneğin. Çünkü Türkiye'nin en büyük gruplarından, yani medya grubundan e, ikincisi olan yani e, Dinç Bilgin grubu zaten TMSF'ye devredilmişti. E, TMSF eliyle bir şekilde e, kendine bir yayın organı yarattı. Bazı yayın organlarını satın aldı. Kendi... E, ne yakın iş adamları, iş insanları aracılığıyla veya var olan medya gruplarında bir şekilde kendine biat etmesini sağladı. Yani büyük bir oranda şu anda ekonomik olarak söylüyorum. yani yüzde 90'ın üzerinde bir medya gücü doğrudan Parti yayın organı gibi, 90'lı yıllardan itibaren aslında son 30 yılda çok sert geçti. 90'lı yıllar Türkiye'de belli bir dönem ar aralığında en çok gazetecinin öldürüldüğü, fare cinayetleri kurban gittiği bir dönemdir. Bu dönemde gazeteciliğin öldürülmek istendiği vurgusunu sıkça yapıyoruz. Çünkü belli bir dönem aralığında da en çok davanın olduğu gazeteci dönemidir. Bu neredeyse her gün gazeteciler yargılandılar ve e, adliyelerde geçti mesai, mesaimizin önemli bölümü. Ya yargılandık ya da meslektaşlarımız yargılandı ya da tutuklandı. Biz aslında iki tane iki dönem yaşadık. Gazetecilerin yoğun olarak tutuklandığı iki dönem yaşadık. Birincisi 2010 dönemiydi. 2009'da başlayıp 2012'lere kadar devam eden KCK Ergenekon süreciydi. Yüzün üzerinde gazeteci bu dönemde tutuklandı. Gazetecilikleri ortaya koyduklarına rağmen, ceplerinde basın kartlı olmasına rağmen e, terörist olarak ilan edildiler e, ve yıllarca cezaevinde e, kaldılar. E, i̇kincisi, e, 15 Temmuz e, darbe girişiminin arkasından gazetecilere yönelik yeni bir tutuklama e, furyası başladı. Her ne kadar e, bu darbe girişiminin e, Baş aktörü olan FETÖ ile ilişkilendirilse de FETÖ ile ilişkisi olmayan o medya kuruluşlarında çalışmayan gazeteciler de hedef haline gelindi. Sadece hatırlanacaktır 77 tane medya kuruluşu darbe girişimi sonrasında KYK'larla kapatıldı. Bu medya kuruluşları içerisinde FETÖ ile hiçbir ilişkisi olmayan onlarca medya kuruluşu vardı. Onlarca bağımsız tarafsız habercilik yapmaya çalışan medya kuruluşları vardı. Hala 15 Temmuz'un arkasından yaşanan tutuklamaların bir benzerini görüyoruz. Devam ediyor hala tutuklamalar. Türkiye'de de aslında internet teknolojisi diyelim gazeteciliğin imkanlarını kolaylaştırırken iktidar burada sansürün imkanlarını da kendi genişletme yoluna gitti. Yani dünyanın başka ülkenin bu bir keyif, bir olanak haline gelirken habercilikle uğraşanlar için ve dünya insanları açısından Türkiye'de Evet, bir sansür mekanizması çeşitliliğinin de arttığı bir dönem oldu. Yani erişim engelleri kararlarının çok sayıda arttı. Yani şöyle düşünelim, medya mülkiyetinin %90'dan fazlası iktidara yakın iş adamlarının elinde e, ve burada da kötü gazetecilik yapılıyor. Bundan hoşnutsuzluk var ve e, az sayıda e, iktidara muhalif haberleri yer veren bağımsız gazeteler ve internet siteleri var. Birkaç televizyon var iktidarın denetleyemediği şu anda ve bu, buradaki gazetecilik faaliyeti can sıkıyor. İtidarın canını sıkmaya yetiyor. Bunlara dönük olarak şimdi yoğun bir e, baskı döneminden söz edebiliriz. Hakkında dava açılmamış gazeteci yok gibi aslında. Yani e, hatta ya, birçok gazeteci aralarında benim de olduğum birden fazla dava açılmış durumda. E, bazı gazeteciler o, yani onun üzerinde davada yargılanıyor. E, Dediğim gibi yani bu davalar genelde işte iktidarın hoşuna gitmeyen, iktidarı rahatsız eden e, haberler yapanlar, e, yapan gazeteciler hakkında sadece haberlerle ilgili de, de değil, e, örneğin iktidarın e, rahatsız olduğu bir gazeteciye hakkında hemen kampanya açılıyor, işte bir takım e, sosyal medya üzerinden troller aracılığıyla hedef haline getiriliyor. O gazetecilerin, ki bu sadece gazetecilere ilişkin de değil, siyasetçilere, aydınlara, birçok insana, muhalefe yönelik aynı şey yürüyor. E, kampanya açılıyor aleyhinde ve sosyal medya paylaşımları inceleniyor. İşte üç yıl, beş yıl önce attığı bir tweet yüzünden bile davalar açılabiliyor. Üstelik bunlar Yılmaz bir çiftte standartla yapılıyor. 2016 Martında da Özgü Gündem Gazetesi'nin Yaz İşleri Müdürlüğü'ne başladım. E, tabii o dönem Türkiye'de e, çözüm sürecinin bittiği, e, müzakere sürecinin bittiği e, ve yerinden çatışma ve şiddet sarmalına giren e, Kürt meselesinin olduğu bir dönemdi. E, ve doğallığında da e, özgür gündem gibi e, neredeyse 30 yıla yakındır e, bir basın geleneği olan Kürt meselesindeki, e, Kürt meselesini üzerinden topluma bakış açısı sunmaya çalışan bir yayın organı da doğarak hedef tahtasındaydı. E, benim çalıştığım dönemde de aynı şekilde sürekli davalar açılıyordu. Neredeyse çıkarılan her gün her, her gazeteye savcılık dava açıyordu. Herhangi bir haberden dolayı tabii daha çok yine politik ve Kürt meselesiyle ilgili haberlere falan. Ve 16 Ağustos'ta bir gazete kanun hakkında ile kapatıldı. E, tabi, geçici kapatma kararı alındı. Geçici kapatma kararı bize veril yansımadan resmi olarak Gazetemizin bulunduğu sokak, tamamen muhasaraya alındı. Ve yani sokağın sağı, solu, önü, arkası tamamen bir adeta düşman karesini kuşatırcasına, adeta diyorum özellikle bir düşman, tırnakçası bir düşman karesini kuşatırcasına muhasaraya alındı. Ve yüzlerce polis, robokop, sivil, özel, çevik, gazetenin bütün binalarına, bütün katlarına girerek hepimizi gazete çalışan 22-23 kişiye yakın insan, misafirlerimizle birlikte darp ederek, işkence ederek e, biz işte, arabalara indirildik ve daha sonra da e, bir altı gün sonra da ben ve o dönem genel yayın yönetmeni, hesap süreni, genel yayın yönetmeni ile başladık Zana Birkaya, ikimiz tutuklandı. 2016 yılında Dergimizde e, çıkan e, iki yazıdan kaynaklı e, bir ceza durumu e, oldu. 2015-2016 yıllarında e, birçok ilde kent savaşları başlamıştı ve hem oradaki kent savaşlarını değerlendiren, aynı zamanda e, yazarlarımızdan e, birinin bölge ziyaretini e, konu alan e, daha çok gözlem e, yazısının e, yer alıyordu ve e, o yazılardan e, dergimize dava e, açıldı ve ilk duruşmada 2017'nin Ocak ayında e, 15 aylık bir e, ceza verildi. Tabi bunda yazışları sorumlusu olduğundan kaynaklı e, bu cezayı e, bana verdiler ve e, itiraz etmemize rağmen çok kısa bir e, sürede o yılın Mayıs ayında e, tutuklandım ve e, silivri cezaevine e, konuldum. Yaptığım haberlerden dolayı çok fazla yargılandığımı söyleyebilirim. Ee, çok fazla haberden dolayı örgüt propagandası, işte örgütle ilintili kurumlarda çalıştığım iddiasıyla dosyalar açıldı. Sonrasında e, 2012 yılının başı hatta 2011 yılının Aralık ayı, ee, tutuklandım. Türkiye'de o zaman e, Kecek'e basın diye bir e, dava, bir dosya vardı. O kapsamda e, 50 civarında gazeteci arkadaşla birlikte tutuklandık, e, gözaltına alındık. E, çoğumuz tutuklandık. E, yaklaşık bir buçuk sene cezaevinde kaldım o dönem. E, hazırlanan bir dosya vardı, bir iddianame vardı. Bin e, sayfayı aşkın tamamı bizim haberlerimizden oluşan bir dosyaydı. son dört yılda dört defa gözaltına alındım 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılında. Neredeyse bana yılda bir kota ayırmışlar, her yıl gözaltına alıyorlar. Eğer bu kotayı geliştirmezlerse belli ki yılda bir defa yine gözaltına alınmaya devam edeceğiz. Hakkımda özellikle son dört beş yılda onun üzerinde dava açıldı. 40 defa emniyete çağrıldım, ifade verdim. Ben 2011 yılında, bir yılda cezaevinde kaldım. Kandıra cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildim. Kandıra cezaevinde kaldım, Fetibinde. Üç kişilik Fetib bir hücrede kaldım. Ama tabii yani bütün mesleki hayatım boyunca bu benim ee, bir şekilde yolumda olan şeylerdi. Ben yani bir gün cezaevine girmeyeceğim diye bir garantim yoktu. Bunu bilerek çalışıyordum ama e, dönem itibariyle, zaman itibariyle benim hayatımda ciddi bir e, sarsıntıya, ciddi bir e, savrulmaya, ciddi bir darbeye neden oldu e, o dönem. Neden? Çünkü e, o zaman eşim 4,5 aylık hamileydi. Yani baba olacaktık, anne olacaktık e, bir şekilde. Çoluk çocuğa karışmış olacaktık mesleki faaliyetlerimizin yanında. Ben cezaevindeyken kızım doğdu. Bir evlilik, nikah prosedürleri de işletmeden biz bu süreci başlattığımız için çocuğun kimliği yoktu, kimlik verilmedi. Kızımı bir ay sonra yeğenimin kimliğiyle cezaevine girebildi kızım. Çünkü nüfus cüzdanı verilmedi, nikah olmadığı için işte kuzeninin kimliğiyle kızım ilk cezaevine geldi doğduktan bir ay sonra. Ben ilk defa o zaman gördüm kızımı. Tabii gazetecileri tutuklarken sen gazetecisin diye tutuklamıyorlar genelde. Yani bir suç uyduruyorlar. Bu uydurulan suçta genellikle terör bağlantısı deniyor ve yasalar acayip e, hakikaten, hakikaten acayip Türkiye'de yani terör örgütü üyesi olmamakla birlikte diye başlayan e, işte bir iltisak e, şey kurulup e, insanlar çok rahat e, tutuklanabiliyor yargılanabiliyor örneğin e, geçtiğimiz günlerde Van'da iki köylüye güvenlik güçleri tarafından işkence edildi, Köylerden biri öldü, bir diğeri yaralandı, bununla ilgili haberler yapan dört gazeteci tutuklandı. Eylül ayında banda iki yurttaşın helikopterden atılma meselesiyle ilgili yaptığımız haberlerden dolayı Ekim ayında tutuklandım, dört gün göz altında tutulduk. Dört gün göz altından sonra gittik ve ilk defa Türkiye'de üreten bir suçla karşı karşıya kaldık. Suç, zaten gazeteci ol olmadığımızı iddia ediyorlar. Basın kartı olmadığımız için gazeteci olmadığımızı iddia ediyorlar. Ama <gülüyor> onun yanında da çok ilginç bir şey söylüyorlar. İlk defa bu suçla karşı karşıya kaldık Türkiye, yani duydu en azından. Devlet aleyhine toplumsal haber yapmak. Ya o kadar ağır ki, yani bir gazeteci toplumsal olan bir şeyi, zaten haberin özü toplumsal olması. Toplumsal olmayan bir şeyi haber yapar, yapar mısınız? Toplumsal haberleri devlet aleyhine işlemek. Bir gazeteci bu haber gazetecinin önüne geliyor ve gazeteci yapmıyorsa o gazeteci asla olamaz, böyle bir gazetecilik olmaz. Ama ne oldu? Biz yaptığımız için bunun bedelini ödediler bize. Devlet ya da işte iktidar ne yaptı? Biz tutuklandık. Bu olayla ilgili sadece yazarızı çeken biziz. Onun dışında kimsenin bir sorumluluğu yok. Sadece bizim sorumluluğumuz var. Yani işte dört gazeteci tutuklandık. Sadece biz dört gazetecinin bu olayda sorumluluğu var. E, zaten Türkiye e, e, basın açısından özgür bir yer olsaydı şu an en çok gazeteci tutuklu bulunduğu e, ülke olmazdı. Cezaevinde e, gazeteci sayısı şu anda bizim... E, disk basın işinin e, hesaplamalarına göre 50 civarında. Ben mesela yanlış hatırlamıyorsam muhabirlik yaptığım dönemde 9 ya da 10 defa gözaltına alındım. Bunlardan bazıları alıkoyma. Yani alıyor 3-4 saat resmi gözaltı işlemi yapmıyor. Ya araçta ya şurada ya burada tartaklıyor. E, Kamera ya da kartlarına el koyuyor, bunlar defalarca oldu. İlk çalışmaya başladığım dönemler, çalıştığım kentlerde yoğun bir savaş yaşanıyordu. E, belirtmiştim, e, yoğunluklu olarak e, DAEŞ'in e, Kobani'ye dönük saldırıları vardı. E, ve bu saldırıları, e, protestoları yaşan bütün e, bölge kentlerinde. Ben de e, buradaki gelişmeleri aktarabilmek adına e, oralarda bulundum. Cizre'de, Nusaybin'de, Tarkerçip'te, Derik'te. Birçok e, alanda e, birebir çatışmaların yaşandığı, şehir savaşlarının yaşandığı alanda birebir bulunarak buradaki gelişmeleri aktarmaya e, çalıştım. E, hapis tehditleri yüzünden e, yaşadığım ülkeyi terk etmek zorunda kaldım. Biz gazeteciler e, hak ilerlerine çok çok fazla maruz kalıyoruz. E, ben mesela bence arkadaşların içerisinde en az... Ee, soruşturmalara soruşturmalar tabi tutan biriyim Yani Düşün benim de 5-6 tane soruşturma, soruşturmam var. Cezaevine girdim bununla ilgili. E, yaptığım haberlerden dolayı e, suç sayılarak ve cezaevine girdim. E, aylarca çocuklarımdan, işimden, görevimden e, mesleğimden e, yoksun bırakıldım. Gazeteciler açısından zaten Türkiye son 5-6 yıldır Dünyada Çin, Suudi Arabistan, Mısır, İran gibi Rusya gibi ülkelerle adanılıyor ve en kötü durumda ki ülke büyük ülkeden biri. Yani hem içerideki gazetesi, gazeteci özgürlüğünden, masum, özgürlüğünden mahrum bırakılan gazeteci sayısı anlamda, hem kapatılan yayın organları anlamda. Yani 2016'daki darbe girişiminden sonra neredeyse 200'e yakın basın yayın organı, yani gazete, televizyon, radyo site kapatıldı ve e, çıkarılan e, Cumhurbaşkanı karanlamaları ile e, bu devam ediyor aslında yani ve e, iktidar basının neredeyse %95'ini tamamen kontrol altına almıştır. bizim Bizimki birkaç yayın organı, birkaç site ayakta kalmaya çalışıyor. Türkiye'de tutuklu meslektaşlarımızın varlığı e, bizler açısından e, en büyük problemlerin başında geliyor. Ve onların özgürlüğü de sendikanın öncelikli çalışma alanlarından birisi oluyor. Biz cezaevindeki meslektaşlarımızın ya da yargılanan meslektaşlarımızın, bugün Türkiye'de evet cezaevlerinde 43 meslektaşımız var ama dışarıda yüzlerce meslektaşımız yargılanmaya devam ediyor. Yaptıkları haberlerden dolayı neredeyse hemen hemen iktidardaki kişiler, Aleyhine gördükleri her habere ya da onların yaptıkları her kamu yararını göz ardı eden her faaliyete yönelik yapılan habere dava açılır durumda. Böyle bir süreçte ki sahada birebir gazetecilik yapan meslektaşlarımız yoğun bir baskı altındaydı. Bu süreç tutuklanmaya, silahlı saldırılara, birebir ölüm tehditlerine kadar varıyordu ki sonuçta ben de darbe girişiminden önceli 2 Şubat 2016 16 tarihinde yaptığım haberler gerekçe gösterilerek tutuklandım ki bu haberler devletin aslında duyurmasını istemediği şeyleri yazmıştık bu haberlerde ve sadece ben değil o dönem yaklaşık 20 muhabir birebir benim gibi sahada çalışan muhabir arkadaşlarım Hepsi tutuklandı ve tutuklamalarımıza yapılan gereçeler sudan bahanelerdi. Orada çektiğimiz fotoğraflar, yaptığımız canlı bağlantılar, çektiğimiz görüntüler ve fotoğraflar. Ve benim 6 aydan sonra 15 Temmuz araya girişiminden 3 gün sonra, 18 Temmuz tarihinde mahkemem görüldü. Mahkemeye çıkarılmadık ve o mahkemede hiçbir delil bulunmadığı için hafında tahliye kararı verildi. 10-20 yıla varan hapis cezalarına, gerçek bir aşamaya kadar gelmişti artık yani şahsen benim hakkında ee, Gelinen aşamada artık e, ülkede ya cezaevinde kalacaktım 4 duvar arasında, yıllarca e, ya da yaşadığım topraklara terk edecektim. Ben de yani daha zor olan aslında belki de e, dört duvar arasında kalmak yerine daha geniş bir alanda yaşamayı seçtim ve Ülkemi yasal dışı, topraklarını yasağı dışı bir şekilde terk etmek zorunda kaldı. Yani en son bildiğiniz gibi Batman'da uzman çavuşun bir genç bir kadına tecavüzü sonrası genç kadının itiharı sürüklemesiyle sonuçlanan bir olay vardı. Biz bunu haberleştirdik. Haberleştiren gazetelerden bir tanesiyiz. Ajanslar'dan bir tanesiyiz. Böyle söyleyeyim. Daha doğru olur. Fakat bu yaptığımız haberlerden dolayı... İfadeye çağrıldı, gözaltına alındı ve ifade alındı. Yani ifadede sorulan sorularla bir tanesi de neden haber yaptınız? Yani bir gazeteciye sorulacak soru bu değil aslında. Türkiye'de e, tamamen bir keyfiyet ve e, basının alanını da daraltan, e, tamamen mevcut iktidarın istediği haberlerin e, ya da yayınların yapılabildiği alanlarla bunun dışında kalanlara izin verilmediği haber ya da herhangi bir çekim yapmamızın önüne geçen bir politik hat izleniyor. Burada da doğal olarak şu ortaya çıkıyor. İktidarın propaganda aygıtına dönüşen bir medya olma meselesi. Şimdi bizim bunu kabul etmemiz zaten söz konusu bile değil. Doğal olarak burada neyi göz almanız gerekiyor? Bir şiddete maruz kalmayı göz almanız gerekiyor. Gözaltı, tutuklama davaları göz almanız gerekiyor. Ve bugün Türkiye'de baktığımızda birçok gazeteci arkadaşımız ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Yaptığımız bu helikopter meselesinden dolayı altı ay cezaevinde kaldık. Biraz kamuoyu baskısı olmamış olsaydı belki bugün Hale cezaevindeydik, belki bir yıl, birçok bir yıl daha cezaevinde kalacaktık. Belki bize verilecek beş yıldan on beş yıla kadar hapis yazısıyla cezalandırıldığımız zaman, belki 6 yıl, on yıl, beş yıl belki kalacaktık bu cezaevinde. Ama işte kamuoyunun biraz daha baskısı, gerçekten gazetecilerin yürüttüğü kampanyalar sayesinde belki tahliye edildik. Her fırsatta e, cezaevindeki meslektaşlarımızın e, özgür bırakılması için çağrıda bulunuyoruz. E, talepte bulunuyoruz. Bütün davalarını takip edip bunun kamuoyuna duyurulmasına e, e, katkı sağlamaya çalışıyoruz. E, Türkiye'deki e, hani çeşitli cezaevlerindeki bütün meslektaşlarımızın e, hemen hemen hepsinin e, yanına gittik ve hepsininle e, sendika e, olarak görüşmelerde bulunduk. Ee, ve bunu her platformda da burada meslektaşlarımızın yaşadığı sorunları ifade edip onların bir an önce özgür bırakılmasını e, talep ediyoruz. Bu tabi tek başına e, Türkiye'de gazeteciler sendikasının çözeceği bir sorun değil. E, tabii ki e, bütün meslek örgütlerinin, e, gazetecilik alanındaki bütün meslek örgütlerinin bu çalışmanın içerisinde olması gerekiyor e, cezaevindeki meslektaşlarımızın özgürlüğe ulaşması için. Ama bir diğer taraftan da e, toplumun e, ...gazetecilere sahip çıkması gerekiyor. hiçbir aykırı sesin çıkmasına e, izin vermiyor. E, hazırlanan iddianamelerde açıkçası gülünecek iddiananeler. Yani benim yargılandığım e, ve ceza aldığım davalarda... ...benim hiç, benim e, çalıştığım dönemde ve önceki dönemde hiçbir haberimize yalanlama gelmedi. Yani sizin verileriniz yanlıştır, haberiniz yanlıştır, bildiğiniz yanlıştır, bir çarpma vardır... ...bir manipülasyon vardır üzerinden değil de. ya. Atacık siz bu haberi niye yaptınız? Bu haber iktidarın işine yaramıyorsa o zaman siz suçlu ve cezanızı görmelisiniz için bir, bir yaklaşım var. bir Doğrudan politik bir yaklaşım var. Bunu hem yargı tacizi üzerinden sürdü hem de aynı zamanda zor aygıtların devreye sokaran. Son zamanlarda da hükümetin basın özgürlüğüne karşı elinde koz olarak kullanılıyor bir şey var. Bunların sarı basın kartı yok. Oysa sarı basın kartını hükümetin kendisi zaten veriyor, muhalif gazetecilere de sarı basın kartı zaten verilmiyor. Tabii bizim bu konuda dayanışma içinde olduğumuz, birlikte çalıştığımız sendikalar var. Türkiye Gazeteciler Sendikası var, uluslararası basın örgütleri var, onlarla dayanışma halinde gazetecilik mesleğimizi Tüm e, baskıları rağmen e, yürütmeye çalışıyoruz. Tabii cezaevleri koşullarında e, problemli Türkiye'de e, insan hakları derneğini veya diğer insan hakları kuruluşlarına e, cezaevlerinden çok sayıda e, şikayet geliyor. Gazeteciler de bu koşullarda yatıyor hapishanelerde. Bir pandemi dönemi içerisindeyiz hepimizin malumu. Bu pandemi döneminde özellikle cezaevindeki meslektaşlarımız çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Aileleriyle görüşme trafiği çok düşürüldü. Telefonla konuşmakları çok kısıtlandı. Sosyal etkinlik faaliyetleri minimuma indirildi. Aylarca başka kimseyi görmeyen meslektaşlarımız oldu. Yemekler yine cezaevlerinde, özellikle avukatlarımızın yaptığı görüşmelerde aktardıkları yemeklerin çok kötü olması, spor etkinlikleri yapmalarının engellenmesi gibi cezaevinde de birçok hak ihlaliyle yüz yüze kaldılar. En son 1 Mayıs'ta 1 Mayıs'ın hemen öncesinde bakanlık tarafından bir genelge yayınlandı ve eylem ve etkinliklerde polisin fotoğraf, video ve her türlü kaydının almasının yasaklandığını duyurdular ve bu bizde doğal olarak bir tedirginlik de yarattı. Bu şu demek anlamına geliyor. Türkiye'de toplumsal bir eylemlilik, bir hareketlilik olduğunda ya da Sizler, işçiler, emekçiler bir hak eylemi yaptığınızda o eyleme polis müdahale ediyorsa, bir orantısız şiddet uyguluyorsa bunun kayda alınması, bunun Türkiye'ye duyurulması yasaklanıyor bu genelgeyle. Yani sizin aslında haber alma hakkınız yasaklanıyor. Sokakta artık haberi yaptırmama, sokakta direkt polisin hedef gösterdiği, direkt isim vererek gözaltına almamızı sağlayan, yargının aparat haline gelip işte polisin kolu kuvvetinin söylediği şeyi direk devreye sokup tutuklamaya götüren ya da işte soruşturmaya götüren ya da hakkında davalar açılan bir durum, durumla karşı karşıyayız. Elbette ki sadece ben değil bu bölgede yaşayan, çalışan bütün gazeteciler bu sıkıntılarla karşı karşıya, karşı karşıya kaldılar. Karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Şu anda işte 5 yıldan 15 yıla kadar bir hapis yazısıyla yargılanıyorum. Yani böyle bir iddia var ve önümüze çıkarılan ceza meselesi yani önümüze kurulan tırnak içindeki suç meselesi bu iki yurttaşın Van'da iki yurttaşın helikopterden işkence edilerek helikoptere bindirilip sonra helikopterden atılarak birinin de ölümüne neden olan olayla ilgili ya yani bu olayda eğer gerçekten demokratik bir ülke olmuş olsa geri demokratik en azından demokrasinin zerresi bile olsa bu ülkede bu iktidarın yetkilisi kalkar ve benim dönemimde böyle bir şey asla kimse yapamaz yurttaşa İnsanlar nasıl helikopterden atılabilir gibi bir karşı çıkış olabilirdi. Ama bu olmadı. Ne oldu biliyor musunuz? Biz bu helikopter meselesini yaptıktan sonra e, bizzat o helikopterden atılıp öldürülen kişinin taziyesinde polis bütün insanların ortasında bas bas bağırarak Mezopotamya Ajansı buraya girmeyecek. Bundan sonra bizim haberleri gelip haber çekmeyecek burada. Gördüğümüz yerde şunu şunu yapar şeklinde yükselerse insanların içinde polisler bağırdı. Türkiye'de gazeteciler çok uzun süre tutukluk alıyorlar. Şöyle oluyor genellikle, gazeteci gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. İşte biraz önce ifade ettiğim gibi genelde terör örgütü üyeliği ya da yardım suçlamasıyla tutuklanıyor. Arkasından iddianame hazırlanıyor. Ve yani biz şunu gördük, bir yıl iddianamesi dahi hazırlanmadan cezaevinde kalan meslektaşlarımızı gördük. Yani normalde olması gereken, gelişmiş ülkelerdeki gibi olması gereken şey şudur. Bir gazeteci tabii ki gazeteciler asla suç işlemez gibi bir ifade de kullanmak istemiyorum. Gazeteci suç işleyebilir. Yani normal vatandaş gibi. Ama bu gazetecilik faaliyetiyle ilgili bir şey değilse zaten kimsenin itirazı yok. Ama gazetecilik faaliyetinin bir suç olduğunu düşünüyorsanız bunun... Öncelikle yargılamasının hızla yapılması sendik olarak en öncelikli talebimiz. Gazetecilerin tutuksuz yargılanması, ceza kesinleşene kadar tutuksuz kalmaları en önemli taleplerimizin başında geliyor. Ne olursa olsun biz bu işi yapacağız. Yarın başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Bir sürü dosya, bir sürü mahkeme devam ediyor, davalar devam ediyor. Açıkçası siyasal sürecin alacağı... Ee, koruma göre, alacağı sertlik durumuna göre bizim de mesleğimizin sınırları biraz belirlenmiş oluyor. Ya o sınırlar içerisinde kalıp cezaeviyle, yargılanmasıyla kabul edip devam edeceğiz. E, ya da bırakıp ülke dışına çıkacağız. Birçok insan bunu tercih etmek zorunda kaldı. Ama ben şahsen hala burada kalmaktan yanayım. Ee, habere sahip çıkmak, gazeteciye sahip çıkmak, habere sahip çıkmak anlamına geliyor. Siz gazetecilere sahip çıkarak e, aslında habere e, sahip çıkmış oluyorsunuz. Haber alma hakkınıza e, sahip çıkmaya çıkmış oluyorsunuz. Türkiye'de bir gazeteci direnişi de var diyebiliriz. Yani her şeye rağmen gazeteciler inatla e, haber yapmaya, gerçekleri e, kamuoyuyla buluşturmaya e, gayret gösteriyor. Bu da e, çok önemli ve umut verici bir şey. Hiçbir şekilde e, hükümetin hukuksuz yaklaşımlarına karşı boyun eğmeyen gazeteciler, özgürlüğü talep eden gazeteciler. E, bu özgürlük talep eden gazeteciler sadece kendi özgürlüğünü değil, toplumun özgürlüğünü talep eden gazeteciler. Bir kişinin özgürlüğü bir gazetecinin özgürlüğüyle ölçülür. Şimdi ben özgür değilsem, bir gazeteci bu toplumda istediğini yazamıyor, istediğini çizemiyor, istediğini yayınlayamıyorsa Eleştiremiyorsa, iktidarın bütün bu yaşattığı e, ne bileyim insan hakları ihlallerini, işkenceleri yazamıyorsa toplum da bu şekildir. Yani toplumun aynası gazetecidir. Ama ben yazabiliyorsam bu toplumda söyleyebilir. Ben konuşabiliyorsam bu toplumda konuşabilir. Ben Türkiyeyi sadece baskılarla mağlup bir ülke olmadığını düşünüyorum ve e, özellikle yabancı meslektaşlarımız da dünyanın başka bir yerinde, Almanya'da, İngiltere'de, e, Hollanda'da ya da başka bir ülkede oturup sopa ettiğimizde karanlık bir tabloyu görüyorlar. Çünkü dünya sıralamasında hep gerilerde Türkiye basın özgürlüğü açısından. Türkiye aynı zamanda gazetecilerin basın özgürlüğü için mücadele ettiği bir ülkedir ve Türkiye aynı zamanda güçlü bir basın özgürlüğü mücadelesi verilen bir ülkedir. Yani dolayısıyla işte son trenin kaçtığı bir ülke değildir bu bakımdan. Ee, ve Türkiye'de basın özgürlüğünü kazanmak için ama daha fazla e, bir çabaya ihtiyaç var. Bu da sadece gazetecilerle olmaz. Halkın haber alma hakkının aracısıyız biz. Her şey zeval olmaz diye bir laf var ama oluyor. Dolayısıyla burada e, çeşitli demokrasiden yana bütün güçlerin, demokratik hak kesimlerinin ...basın özgürlüğüne sahip çıkması, gazetecileri yalnız bırakmaması gerekiyor. Gazeteci, hakikatinin peşindeyiz. Aynı zamanda Kürdüz, tarihsel, toplumsal değerlerimizin evrensel standartlarda... ...bu topraklarda da bu taleplerin de karşılanmasını e, istiyoruz. Ve açık, sivil, şeffaf şey yapıyoruz. E, Sanırım e, tarihe biz e, namuslu e, mesleğinin, peş, mesleğinin gereğini yerine getiren namuslu ve gazeteci olarak geçtiğimizde şimdi şöyle i̇şte bu kadar çok baskıya rağmen e, direnen gazeteciler yani haber yapmakta direnen e, gerçekleri kamuoyuna ulaştırmaya e, çalışan gazeteciler var bir kere bu, bu direniş de bence e, bu günler geçti de yani tarihe geçecek yani mesleğe ihanet çok büyük boyutta e, ee, ama yani bu ihanet konuşulacak e, tabii ama bunun yanında direnenler de konuşulacak, gerçekten gazetecilik yapanlar da konuşulacak. Bu da onurlu bir e, gazetecilik açısından bizim açımızdan onurlu bir durum, e, umutlanmamız için e, yeterli bir neden.